Özgün Öz dediğimiz zaman otomotiv sanayi ile ilgili uzun dönem bir geçmişi bugün artık savunma ve havacılık döneminde oraya da parça havacılık sektörü için üretiyor ama artık mühendislikle kendi İHA'larını tasarlar durumda. Şimdi hazır buradayız sağ ekspodayız sizlere birkaç sorumuz var bunlarla ilgili. Ee, öncelikli olarak havacılık için parça üretimi siz yanlış hatırlamıyorsam Bursa merkezli bir şirketsiniz ama evet. e, tam olarak parça üretimini nerede yapıyorsunuz? Evet şöyle kısaca şöyle bir bir giriş yapayım ben. Biz 70 yıllık bir sanayi şirketiyiz. Ağırıklı otomotivde faaliyet gösteriyoruz. Otomotivden sonra şimdi havacılık savunma derken İHA'lara doğru evrilmeye başladık. Tabii geleceğin trendleri ve e, teknolojisini yakalamaya çalışıyoruz. Bu konuda da e, yoğun bir gayretimiz var. E, İHA tarafında iki tane ana ürünümüz var bizim. Hedef uçak ve çok yönlü e, izleme ve gözetleme faaliyetleri yapan Artık 5 kilo, 10 kiloya kadar faydalılık yaşayan İHA'larımız var. Bunlarla hem savunma tarafında hem de sivil tarafta faaliyet gösteriyoruz. İHA'larınızı anlatırken tabii e, sormak istiyorum size. Şu an iki ürün var. Evet. Gelecekle ilgili ne planlıyorsunuz? Çünkü İHA dediğimiz zaman devasa birkaç tonluk araçlardan çok ufak araçlara kadar inanılmaz bir portföy ve çok çok farklı alanlar var. Evet. E, evet. Coşkunlarınız olarak nere hedefliyorsunuz ve hangi pazarları görüyorsunuz? Evet. Şöyle e, bu e, bizim İHA grubumuz İHA 2 dediğimiz bir segmente tabi. Yaklaşık 55 kilo, yani 25 55 kilo, yani 25-150 kilo aralığındaki İHA'lara segment 2 diyorlar. Biz de o segmentteyiz açıkçası. Bulut üstü, bulut altı, diye farklı şeyler de var. Ayrıştırmalar da var ama temel olarak kurgulanan bu. Şimdi de bu yeni bir sektör aslında. arka savunma sanayinde kullanılıyor. Otonom uçuş yapan, insansız hava aracı olarak geçiyor ama bu pilotsuz değil. Pilot yerde, uçak üzerinde değil ve otonom faaliyet gösteriyor. Sistemler. Tabii teknolojiyle beraber özellikle software kabiliyetlerinin ve hardware donanım kabiliyetlerinin gelişmesiyle beraber bu sistemler çok farklı alanlara evrilmeye başladı bizim ağırlıklı olarak yöneldiğimiz aradan bir tanesi sivil kullanım alanı. Yani diğer farklı endüstrilerde fayda yaratmak, çözüm üretmek, özellikle çözüm üretmek çok önemli. Çünkü ya bir platform bunu anlamlı hale getiren üzerindeki kullandığınız sensörler, bu bir kamera olabilir, bir radyasyon ölçüm cihazı olabilir ya da herhangi başka bir şey olabilir. Ve artı bu, e, software kabiliyeti de bunların işlenip anlamlı veriler hale getirip çözüm üretmek. Yani ne olabilir bunlar? E, çok en basit doğal gaz, petrol, boru hatlarında ıı, farklı tehlikelere karşı sızıntılara karşı, patlama riskine karşı ya da büyük yang çevre felaketine sebep olacak farklı etkenlere karşı önceden anlamak Tedbir almayı sağlamak ya da bir orman yangınını çok daha kıvılcım aşamasında hissetmek, lokasyonunu vererek büyük söndürme uçakları ya da helikopterlerinin doğru yere doğru noktaya o söndürme suyunu bırakmasını sağlamak gibi. Örnek veriyorum ama Çok farklı kullanım alanı var gerçekten. En basitimden çok enteresan bir talep geldi Afrika'dan bu de işte yabani hayvanların yani tabii büyük bir organisasyon yapılıyor orada ama hayvanlar da bilemiyorsunuz yabani hayvanın hangi bölgede olduğunu işte İHA ile noktasını tespit edip o tarafa doğru yönlendirilmesi gibi Böyle çok enteresan kullanım alanları var ama tabii biz daha endüstriyel alanlara odaklanıyoruz. Bunlarla ilgili ara da haberlerinizi yapıyoruz. Çeşitli evet. ihracatla ilgili adımlarınız var İHA özelinde. Biraz onları da kısaca bir özet alabilir miyiz? Ya şöyle çok hani... E çok lansmanı henüz yapmadığımız bir şeyimiz var. İhracatımız olacak. Deneme uçuşlarını yaptık. Son derece başarılı oldu. Grondland'da tıbbi ilaç ve kan numuneleri taşımayla alakalı. İnşallah hocakta itibaren bir yıllık kiralık orada bu hizmeti vereceğiz. Ee, Umarım devamı da gelir. Üç olarak vereceksiniz. Ee, oradaki partnerlerimiz de yapacağız açıkçası. Yurt partnerlerimiz de bu işi yapacağız ama uçaklar buradan öğretilebilecekler. Ee, dolayısıyla böyle farklı uygulamalarımız var. İnşallah hani belli bir aşamaya geçtikten sonra bunun lansmanını da yaparız. Ben tabii çok fazla bilgi vermeyeyim bu konuda ama çok değerli ve kıymetli bir iş. Sonuçta hani ilaç taşımak, kan, kan taşımak bir kere insani açıdan insana çok dokunan şeyler. Dolayısıyla biz bunu çok önemsiyoruz. Bir de parça imalatıyla ilgili sormak istiyorum. Eskişehir'deki merkeziniz Güney Kore'nin Suriyon helikopterlerinin gövdesinin evet. imalatını gerçekleştirdi. Yakın zamanda böyle büyük parçalar anlamında birçok parça üretiyorsunuz ama bir çalışmanız olacak mı? Ya şöyle var tabii var. Yani Aslında detay parçalarımız parça üreterek biz havacılığa girdik ama şu anda montaj yapıyoruz. Montaj çok önemli havacılıkta. Yani sonunda farklı bir disiplin, çok farklı kalite isterleri olan ve sıfır kalite hatası beklenen bir şey, bir alan açıkçası. Biz burada büyümek istiyoruz. Burada global alanda büyümek istiyoruz. Özellikle yurt dışına ağırlık iş yapmak istiyoruz. KUH için yani kayı için yaptığımız KUH helikopterleri bize çok fazla öğreti sağladı bu konuda. Bu projeyi tamamlamak üzereyiz. İnşallah bu yıl sonu tamamlayacağız. Sonra diğer projelere açıkçası büyük bir ağırlık vereceğiz. Bütün amacımız yani hem Coşkun'a savun amacı Eskişehir tesisimiz olsun, hem İNA tarafındaki OEVRA şirketimiz olsun. Temel amacımız yurt dışında ayak izimizi arttırmak. Yani en önemli şeyimiz, motivasyon alımız bu bizim. Ve marka bilinirliği yaratmak. Eee yani ben bunu çok önemsiyorum. Türkiye olarak da çok e, ülke hakkı çok değerli bir şey. Marka yaratmak kolay bir şey değil ama çok büyük bir ihtiyaç. Eee ne yapacağımızı da biliyoruz bu konuda. Eee bakalım. Yani umarım biz de ileride bir dünya markası haline geliriz. Evet 70 yıllık bir şirket coşkunuz ve artık son dönemlerde tamamen işi insansız hava araçları olsun, parça imalatı olsun buraya doğru odaklanıyor, mühendisliğini koyuyor, tasarımını koyuyor. Umarım hem ihracat anlamında hem ürün anlamında daha iyi yerlerde sizleri görmek İnşallah üzere. beraber. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Alkınıza sağ olun.